Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Tuğra, yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba, mamur eve, yükseltilmiş tavana, kaynatılmış denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey de yoktur. O gün gök,